gelmiyor. İyi güzel. Gelmesin kimse ya. Biraz sakin maç atalım. Herkes geliyor baştan. Şimdi ben bu kiti nasıl alacağım? Mermi atmam lazım. Ne? Öldü artık. Oha. Daha ne yapayım ki sana orada? girmemişler gibi ama Girmemişler gibi duruyor Allah'ım ne olur bir çanta Yani bu oyun bu kadar da yani değil ya yani Çantayım bu çanta Çanta ararken öleceğiz diye Buraya biri girmiş burada biri yatıyor olabilir demeye kalmadan Hadi Tepeye gideceğim ya yani. çok sesli oldu. <Gülüyor> Sıkıyordun sen. Şöyle yapalım. Uzatılmış da buna. Yapacak bir şey yok abi biz. Yani böyle şey oynayacağız. Şunu da şey görmüştüm. Nerede o? Heh. Şu gidelim. Şu aşağıya gidelim abi. Hemen aşağıya bitirelim. Temizleyelim. Sonra yukarı çıkarız. Gördüm. Tam sağlam gibi. Evet onun arkasında. Buraya bitirdik. Şimdi hemen yukarı. Şuraya hemen. Abi kill almam lazım. Ee, bu karakinde kil çok az çıkıyor çünkü herkes bir yerde yapmış kaya arkasına pusuyor yani o yüzden kil çıkmıyor burada hızlı hızlı hemen kil ararken de ölüyoruz işte sürekli bak adam kaçtı hiç alakasız bir yer adam olmuyor yani işte o yüzden şey yapamıyoruz ee, kil çıkmıyor buradan ona doğru gideceğim o da bana doğru gelecek lan şu ikisi kapışıyor Şu anca bu kadar Be, adam kaçtı be oradan. Helal olsun adama. Öldü artık. çocuk Şuradan bana doğru gelecek. Alan burada. Oh, gene ben sıkıştım. Gene ben sıkıştım. lan bir şey baspamadı. <Gülüyor> Adam ne vurdu lan öyle bana? Kal seni. Ne vurdu lan bana bu böyle? Oha. Raat ya, çok mu oldu? Adamdan oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Sen ne yaptın? Lan adama bakacağız ve öleceğiz. Alana öleceğiz. Ama o alana ölür tahminimce. Arkamız temiz gibi ya. Şu karşıya geçmem gerekiyor. Temiz gibi ama çok da güvenemiyorum tabi. Yapacak bir şey yok. Kusura bakma. O kadar koşarken bıraktım seni. kaldı. Onlar da yatıyor abi. Drop'u da çok aşağı attı be. Biraz yukarı alsaydı ya. arkamdan gelen olmasın da arkamı ben bir kontrol edeyim. Önüm çok önemli değil ama arkam bak şu köşe kıyı var ya şu kıyı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kimse yok gibi ama şu an drop'u da alsam alır gibiyim. Heh bir de orada. burada de önümde. Güle güle. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim her şey için.